biraz daha bilinçlendirelim. Çünkü yeterince insan var depresyonda. Hatta depresyondayım şarkıları var. Hatta geçen de bir tane ev hanımı çıldırmış. Depresyona bile girmeye Gördüm zamanım hocam. yok diye. Evet, evet. Depresyona girene girmeye özenenler bile var. Kesinlikle. Ama çok hiç de özenilecek bir durum değil. Ama her şeye rağmen oluşmuş olabilir. Depresyon oluşma nedenlerini biraz bilelim tabii ki hocam. Dediğiniz gibi yani ev ortamındaki insanlar genellikle bir sıkı, yani bir dışarıya çıkamama, bir hmm. e, bir huzursuz olma durumundan dolayı hmm. olurlar. Hmm. Tabii bunu etkileyen başka durumlar da vardır. Bunlar nelerdir? Hmm. Parasızlık olur, hmm. boşanma olur, işten çıkarılma durumları olur. Evet, Bunlar doğru. çok önemli hocam. Doğru, doğru. Tabii ki. Yani bunların yanında bir de biyolojik etkileri de vardır. Ne gibi mesela? Yani biyolojik etkileri... Şöyle nitelendirelim hocam. Serotonin depresyon aslında serotonin ve e, nöroadrenalin eksikliğinden, hormon eksikliğinden dolayı kaynaklanır. Hmm. Serotonin halk içinde de bilir insanlar mutluluk verici hormandır hocam. Hani özellikle bayanlar bu mutluluğu sağlamak için çikolata gibi e, evet. kalıp kalıp çikolatalar. Da. Ben de danışanlarında gördüm, <gülüyor> danışanlarım da. direkt da ben... Ben... gördük. Evet, evet danışanlarına söylerim. İlk önce çantalarına bakarım. Depresyondayım deyip geldikleri zaman bir bakarım çantalarında ne kadar çikolata var. Yani bir kalıp çikolatayı yiyen de var hocam günde Bu hormonların nöradrenin yani nörepinefrinin ve serotonin eksikliğinden kaynaklanır hocam bunlar. Evet. Bu, e, bu durumda bu şekilde devam eden bir rahatsızlık şeklinde diyebiliriz hocam. Kesinlikle. Peki terapilerle bu hormonların salgılanması, işte hayata bakışları kişilerin nasıl değişiyor? Hocam. İlaç artı psikoterapi yöntemi diyoruz. Yani ağır depresyondaysa ilaç A artı terapi. Evet. Peki hafif depresyondaysa ne yapmalı? Tek başına terapinin yettiği durumlar oluyor mu? Hocam bazen terapi artı ilaç da diyebiliyoruz. Yani evet. ilaç artı terapi bu işin en güzelidir. Terapide aslında kişiler bir rahatlama, bir, du bir duygu boşalımı yaşarlar. Yani katarsis, evet. hani Florentin evet. dediği gibi bir katarsis yöntemi var. Evet. Hocam. Burada insanlar daha çok... Ee, depresyonda olma nedenlerini bize anlatır ve duygu boşalımından sonra dediğim gibi geçici de olabilir hocam bu depresyon. Yani evet. iki haftanın ağzında da olabilir. Biz böyle bir uzman olarak, bir e, bilirkişi olarak daha çok detaya giriyoruz hocam. Dediğiniz gibi en başta da sizin gibi. Mikroskobik olarak inceliyoruz ta geçmişine kadar. Evet. <gülüyor> yani peki...